Selamlar herkese, beni şu an bir kafede olduğumu sanıyor olabilirsiniz ama aslında ben Mediamarkt'ta barista köşesindeyim. geldiğinizde size kafe ortamı yaşatacak bu düzenek de kurulmuş geldiğinizde dilerseniz telefonunuzu ya da bilgisayarınızı fişe takabilir burada hazırlanan kahvenizi yudumlayabilirsiniz eğer telefonunuzda kablosuz şarj özelliği varsa sizin için bunu da düşünmüşler ve kablosuz şarj ünitesi kurmuşlar günümüzde kahve herkesin vazgeçilmezi olmaya başladı medyamarkta sizin için düşünmüş ve kahveleri kahve makinelerini sizin için en doğru bir şekilde nasıl kullanabilirsiniz bunu göstermek için bu köşe hazırlamış. Peki bu köşede neler var derseniz aslında kahve adına her şey. Bir French Press'ten tutun da, en ince haricisine kadar hazırlanmış bir kahve makinesine kadar her şeyi Mediamarkt Barista köşesinde bulabilirsiniz. Mediamarkt bu Barista köşesi için bir de detaylı bir web sitesi kurmuş. Bu sitede kahvenin tatlı yolculuğuna eşlik edebilirsiniz siteye girdiğinizde karşınıza üç ana başlık çıkıyor. Kahve lezzetleri, kahve makineleri ve spesyal kahveler ve tarifler. Bizim de medya mag'dan öğrendiğimize göre iki önemli kahve çekirdeği varmış. Bunlardan birisi Arabika Diğer ise robusta. Güney Amerika ve Doğu Afrika'dan gelen Arabika çekirdeği daha tatlıları, içimi yumuşak. Genellikle meyve ve aramalı notlara sahip olan kafein oranı düşük bir çekirdektir. Robusta çekirdeği ise Orta ve Batı Afrika'da yetiştirilir. Daha sert arama ve yoğun notlara sahip olup ekşimsi ve cevizli andıran tadıyla kafein oranı yüksek çekirdekler Damakta kalıcılığı ile fark yaratırlar. Mediamarkt Barista köşesinde her iki kahveyi de deneyimleme şansına sahip oldum. Siz de buraya gelip Mak çalışanlarından rica ederek bu iki kahveyi de tadabilirsiniz. Bununla beraber de kahve makinelerini deneyimleyebilirsiniz. Ben ikisini de test ettim. Benim favorim kesinlikle arabika oldu. Peki sizin favoriniz aynısı? tutkudur ve mükemmel hazırlandığında size eşsiz bir deneyim yaşatır. Bu eşsiz deneyimi yaşayabilmek için kahveye dair her şey Mediamarkt'a sizi bekliyor.